gamde belirdim gitmişim mi silimim. kırma dökme iklimim meri rahatsız etmişiz lakin sus kendine gel yeter artık <gülüyor> arada, arada gidip geliyorum eski bizi <gülüyor> özlüyorum <gülüyor> Şöyle yalan dinliyorum <gülüyor> Öp yardım, boom, boom. Yokluğuna eriştim, bitti artık demiştim Penceremde belirdim, geçmişimde silindim Kırma dökme iklimim, merityene müdavim Rahatsız etmişiz lakin, bilmiyorum tekim Yokluğuna eriştim, bitti artık demiştim Penceremde belirdin, geçmişimde silindim Kırma dökme iklimim, merityene müdavim Rahatsız etmişiz lakin Saçlarında kayboldum, dudağımda ayboldum, gözlerinde aşk kurun, meleğimden uçurun, aklında suçunun, ruhunda kurgun kalbinin iki oyunun, laçkalaşmış doyumum, halkalaşmış gidonun, başkalaşmış ribotun, kaçamaklar doluydun, Suallerinden soruldum, taş ucunda duruldum, yanağında bulundum da harbimden kovuldum. Yokluğuna eriştim, bitti artık demiştim, penceremde belirdim, geçmişimde filindi. Yokluğuna eriştim, bit artık demiştin. De ben ceramda bilirdim, geçmişimde bilirdim. Kırmadık mı ilkimim? Bir edilim bir daha bir. Rahat etmişim daha